Hepinize merhaba. Bugün yine karşınızda artık Arabik'ten korona ile ilgili verilen başlıkların Arapça okumalarını ve Türkçe çevirilerini sizlere sunmaya çalışacağız. Birinci başlığımız İtalya Müseccili Selase ve Aşirine Elfe ve ve, ve Selasine isabetin. Ve 400 ve 1 vefat جديدة bir füros korona. İtalya 23.832 vaka ve 401 vefat yeni vefat tespit etti, yani kaydetti. Onun altındaki Elenet ve Zehratü Sıhhat İtalyeti İtalya Sağlık Bakanlığı ilan etti. E, el Musett cumartesi günü Antescilie aydınını tespitini Suvaş Elfin 23 bin vemenimiye ve 800 ve ise ve Se -ve ve is -ve isabetin 23832 vaka ve 401 ve vehet ve Fain yeni 401 vefat bir cedidetin, bir virüs korona el müsebbib le'ad ve Yani Covid-19 sebebiyle Covid ve ona neden olan korona çeşidiğinden dolayı 401 yeni vefat vakası 23.832 hasta Tespit etti. İtalya Sağlık Bakanlığı. Bir diğer haber başlığımız, Veli'ül Ahd'il Ürdün'i, Ürdün Prensi, Yu'azzi başsağlığı diliyor, Ehâli'l-muteveffîn'e, Vefat edenlerin yakınlarına tazede bulunuyor. Bir hadiseti i müsteşfe, Salat. Salat Hastanesi'nde, daha önceki günlerde, oksijen kesintisi nedeniyle altı kişi resmi verilere göre vefat etmişti. Bugün bu haberde Ördün ıı, veliahtı o vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı ziyareti de bulunduğunu belirtiyor haberimiz. Bir diğer haber başlığımız el hükümet il Filistiniyeti, Filistin hükümeti. Düğünün ilan ediyor. icraat ciddiyetin yeni icraatlar yeni haber e, icraatlar yeni programlar. Lihadi min intiche Corona, Corona'nın yayılmasını sınırlamak için yeni programlar ilan etti yeni tedbirler. Ilan etti hükümeti Filistin hükümeti ilan etti. Al Yaman Sabti Cumartesi günü icraat cedidetin yeni programlar yeni tedbirler ile hadd men intişar <gülüyor> ceayhata korona korona eee mikrobonun yayılmasını önlemek ya da sınırlamak maksadıyla beynehe bu icraatların bu tedbirlerin arasında tatil el medaresi tatil el medaresi ve camiat üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi ve men'i ve engelleme terakul muvatinen vatandaşların gezmesini Seyahatini engellemek yevmiyen, günlük olarak min nes-sabi'ati mesen akşam yedi hatta es sabahın i sabahen. Akşam yedi sabah altı saatleri arasında da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uygulama üniversite ve okulların tatil edilmesi. Ne yapmış? Kararlaştırmış Filistin hükümeti. Yani korona tedbirleri kapsamında. Suriye'den bir haber ez ve salisetü bir Corona, korona. E, mikrobunun üçüncü zirvesinde Suriye. Süseccili Suriye Suriye tescil ediyor, kaydediyor. Men hatta saudiyen cediden e, yeni bir yükselme, yeni bir rekor şeyi, bir adet isabat, bir virüs korona korona virüsü vakalarında yeni bir yükselme, bir artış kaydediyor Suriye. Bir diğer haber başlığımız sevgili arkadaşlar, Cezayir Sağlık Bakanlığı e'lenet ve zeyretu sıhhatil cezairiyeti, Cezayir Sağlık Bakanlığı ilan etti, el-yewm-es-sebti yine cumartesi günü, tescil sitte isabetin, 96 vaka, cedid etim bir firos korona, el müstecidde, yeni tip, el müstecidde yeni tip, yeni sülale, ee, virüs korona e, yeni tipinde 96 yeni vaka tespit ediyor. Ne zaman, yani hangi sürecinde? Geçen 24 saat zarfında, 24 saatlik bir zaman diliminde yeni tip, korona virüsünde 96 yeni vaka tespit ettiğini duyurduz. Neresi? Cezayir Sağlık Bakanlığı. İsabet-i korona bil, cez bil Cezayir'i Cezayir'de e, korona vakaları tehti atebeti 100 li evveli marati müzü Yani e, bir aydan beri ilk defa 100'ün altında Ceskil edilmiş vakalar nerede ceza Britanya'dan bir haber başlıyor. Birleşik Lükçeden bir haber başlıyor. Birleşik 5587 vaka ve, ve, tisine, ve, ve 96 vefat Lükçeden bir haber başlıyor. Birleşik Lükçeden bir haber başlıyor. 96 yeni vefat, 96 vefat ve 5587 yeni vaka tespit etti yani tespit etti. Kim Britanya İngiltere A'lanat ve Zeratu's Sahhati li Britaniyeti Britanya Sağlık Bakanlığı duyurdu. El-yevmel cum'ati cuma günü an tercihliha ettiğini, tespit ettiğini 5500 587 isabetin 5587 vaka ve 96 vefatin cedidetin bir virüs korona. El müsebbiblikte adve COVID-19. Yani COVID-19 bulaşıcı hastalığının sebep olduğu e, virüs korona diye adlandırılan Vakalarda 96 yeni vefat ve 5.587 vaka. İngiltere Sağlık Bakanlığı ne yapmış? Cuma günü bu sayı tespit ettiğini duyurmuş arkadaşlar. Evet. Britanya'dan bir haber daha. Britanya tekşifu şifu, nısfal baliğine ergenlerin yarısının bihe onda telekkü curate min lika korona korona aşısının olduğunu yani ona ulaşan korona rahatsızlığına ulaşanların yarısının aşı olduğunu duyurdu. Tâle ve Hatil sâhhatil Britanî Meid Hankook, al-yom as-sab jumartesi gün Sağlık Bakanı dedi ki: "İnna nisfal fil bilad ergenlerin yarısı, ülkedeki ergenlerin yarısı telakhu jur'ate vahidatan bir aşı oldular. Alal qalli en azından bir kere aşı olmak min laqahati vikayeti min virüs korona'l mustajidd." Evet, yeni bir virüs korona e, aşısının en azına diyor yarısı, erkenlerin yarısı ne oldu? Aşısını olmuş diyor. E, son haber başlığımızı yine Filistin'den verelim. Ed-Dıffatul Gharbiye ed Batı bölgesi Nisbetü işgalil müsteşfeyyat e, ve guref el inayat 100 yani diyor yoğun bakım üniteleri ve hastanelerin doluluk oranı suffat el yüzde yüzdür. Kalet ve zahratu es seha Filistin Sağlık Bakanlığı dedi ki el yevm el cumartesi günü inne nisbet el istidal hastanelerin işgali yan doluluk oranı ve vuğrafil innayetin mü ve yoğun bakım odalarının hastaneler yo ve yoğun bakım odalarının oranı gıdlı Fatıl garbiyeti belagat ulaştı mi bilmi yüzde yüze ulaştı bugünlük haber başlığı okumalarını burada sonlandırıyoruz hepiniz hoşça Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın, koronadan uzak durun. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere sizlere sağlıklı günler diliyorum efendim.